Herkese merhaba. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden Ceylan Erhan ben. Bugün iki tane canlı yayınımız olacak. Bunlardan ilki sınav kaygısı ve pandemi sürecinde zaman yönetimi. Öncelikle e, pinliyorum. Çok değerli konuklarımız var. Bugünkü Konuşmacı konuğum, yardımcı, doçent doktor Sultan Şehitoğlu hocam. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok farklı illerindeki özel öğretim kurslarından aday öğrenciler misafirimiz. Onlara da selam vereceğim az sonra. Şimdi hocamı davet edeceğim yayına. Hocam davet yolladım size. Niğde'den, ben Bilimleri Özel Öğretim Kursu, Akkuş VIP, Düzce Safir Kurs Merkezi'nden ve Nevşehir Kapadokya Matematik'ten Aday Öğrenciler Dizimle. Hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Sizi Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız hocam? Günleriniz nasıl geçiyor? Teşekkür ediyorum. Ee, pandemi sürecinde de olsa günlerimiz aynı yoğunlukta. Ofisten değil evden bu sefer öğrencilerimize yardımcı olmakla derslerimizi sürdürmekle geçiyor. Sanıyorum bütün Lefke Avrupa Üniversitesi hocaları için de ve sizler için de aynı durum söz konusu. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Ee, hocam e, soruları nereden sorabiliriz diye yazmışsınız. Soru kutucuğunu da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlar açıkken yorumlardan da yapabilirsiniz. Ee, tekrar hoş geldiniz. Hocam çok değerli e, üniversiteye hazırlanan genç arkadaşlarımız da bizleri izliyor. Nideden, Nevşehir'den, Düzce'den öğrenci arkadaşlarımız da bizimle. Bugün sınav kaydısı ve pandemi sürecinde zaman yönetimi konusunu sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Ee, öncelikle sizi takdim etmek istiyorum. Sayın hocam, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sultan Şehitoğlu. Ee, şunu sorarak başlamak istiyorum hocam. Şimdi e, hepimizin ama özellikle işte sınava hazırlanan öğrencilerin e, yaşama dair, geleceğe dair kaygıları oluyor. Özellikle e, sınava hazırlık süresinde oluyor bu. E, kaygı belirtileri nelerdir? E, bu belirtileri biz nasıl fark ediyoruz? E, sizler e, bunu bir psikolog olarak kontrol altında almamızı nasıl tavsiye edersiniz? Nasıl yönetebiliriz biz bunu? Teşekkür ederim. Aslında yaşama dair, geleceğe dair endişe ve korkular yaşamın doğal bir parçası. E, ve aslında bunlardan tamamen kurtulmayı istemek e, istedik bir durum değildir diyelim. E, çünkü... Aslında bunlara birazcık orta düzeyde kaygı düzeyine hepimizin ihtiyacı var. Kendimizi geliştirmeye motive olmamız için, yeni şeyler öğrenmeye, hayatımızı daha zenginleştirmeye yönelmemiz için aslında kaygı duygusuna ama orta düzeyde, makul düzeyde bir kaygı duygusuna ihtiyacımız var. Ee, peki bu herhalde... Kibirleri için neden rahatsız oluyor, edici olabiliyor diyelim. Ee, buradan bakarsak eğer aşırı... Halinde. işte o zaman bu hayatımızı zenginleştiren boyutundan çıkıp bizi bir şeyleri işlevsel biçimde yerine getiremez hale gelebiliyor. İşte o düzeyi istemiyoruz ve bununla başa çıkmanın çeşitli ipuçlarını öğrencilerimize verebiliyoruz ya da yetişkinlere de aynı ipuçları işe yaramaktadır diyelim. Sınav hazırlık süresinde ve sınav esnasında kaygılar hissedilebiliyor hocam. Onu hissettiğimiz anda bunu nasıl yönetebiliriz? Aslında kaygıyı yönetmek konusunda çoğunlukla kişilerin kendi kendine buldukları bir takım yollar varsa da psikoloji biliminin bize sunduğu birçok teknik ve yolda mevcut. Aslında kaygı belirtilerini düşündüğümüz zaman aşırı kafeinli içecek tüketildiğinde oluşan fizyolojik tepkilere benzer tepkiler oluşturuyor insan bedeninde kaygılı, stres yaratan durumlar. Yani nedir bunlar? Yükselen kalp atışı, terleyen avuç üstleri, yükselen tansiyon gibi fizyolojik değişik. E bu da bize aslında ilk ipucumuzu vermekte. Demek ki kaygımızı kontrol etmek istiyorsak ve bizim istediğimizden biraz yüksek seyretmekteyse o dönemlerde kafeilli içeceklerden biraz uzak durmamız gerektiğine dair bir ipucu bu. Diğer kullanılabilecek yöntemler genel olarak kaygıyı nasıl yönetebiliriz konusunda Tabii ki psikoloji bilimi bize nefes egzersizleri e, gibi tekniklerde sağlıyor. Örneğin işte nefesinizi 6'ya kadar sayarak alıp e, sonra bunu 9'a kadar sayarak vermeye çalışmak. Her zaman aldığınızdan daha çok e, sayı sayarak vermeye çalışmak gibi çok basit ve kolay görülen bir egzersiz bile e, kaygıyı kontrol altına almakta da bir dakikadan kısa sürede başarı sağladığını psikoloji biliminin bize gösterdiği tekniklerden biri. Ee, bir sınav için zırhada beklerken kolayca kullanılabilecek bir tekniktir. Bir nefesle rahatlamayı kendi bedenimize hatırlatmak. Ee, bunun yanı sıra aslında sağlıklı olmak ve pandemi düzeyinde bağışıklığı güçlendirmek için gereken her şey. Ee, diğer hocalarımızın sosyal medyadan bilgilendirdiği birçok konuda Kaygıyı da kontrolde yardımcı. Nedir bunlar? E, düzenli beslenmek, sağlıklı beslenmek, e, çalışıyor olunan bu dönemde bunları ihmal etmemek, günlük çalışma planının bir parçası haline getirmek, e, işte kendinize meyve mi yedim mi, e, diğer e, öğün atladım mı sorularını da çalışma planınızla bir arada düşünmek. Baş ve uyku düzenine sahip olmak da önemli bir ipucu genel olarak aşırıya meyleden kaygıları toparlamakta yararlı ee, diyelim ve de tabii ki en önemlisi olumsuz iç düşünceleri çok fazla yüz vermemek. Bunlar doğaldır herkesin aklından geçer ama felaketleştirmek sizin e, böyle düşünmenin kendinize yararı olmadığını kendi kendinize hatırlatmak e, diğer bir önemli konuda Evet stres kaygı duygusu çok insani herkes yaşar Demek ki bir de kaygı duyuyoruz diye kaygılanmaya ve kendi kendimize eziyet etmeye hiç gerek yok durup olumluyu, düşünerek, elimden geleni yapıyor muyum? Evet, yapıyorum. O zaman kaygılanmaya gerek yok, devam etmeliyim diyerek ana odaklanmak çok önemlidir. Evet. Sorular da geliyor bir yandan. Arkadaşıma bir yandan günde 17 bardak kahve içiyorum demiş büyük ihtimalle. Bu uyarıcıyı alma e, ihtiyacı e, duyuyor ama e, soruyor. E, evet, e, genellikle uyarıcılar tam İstenen tepkiyi yapmazlar ne yazık ki uyarıcılara değil kendi zihin gücünüzü güvenin diyoruz. Ve lütfen bedeninizi bu kadar zorlayarak çalışmaya zorlamak yerine mantıklı. Mümkün olan derecede çalışmaya odaklanın ki bedeniniz tükenmesin. E, 17 bardak kahve. E, kendileri de farkında ki sormuşlar soruyu. Çok makul düzeyde kafein tüketimine çok uygun bir rakam gibi değil. Zaten aslında ben şuna inanıyorum. Evet e, biz hocalar her birimiz bir alanda uzmanız. Ama günün sonunda her birey. Dünya üzerinde yaşayan her birey kendi kendinin uzmanıdır ve çoğunlukla nerede hata yaptığımızın aslında farkındayızdır. Yeter ki durup düşünelim ve o konuda bir şey yapmak isteyelim. Evet. Bir öğrenci adayımız da kaygı öğrenmeyi nasıl etkiler diye sormuş. Hmm, güzel bir soru. Aslında dediğim gibi kaygı bizim istediğimiz bir şeydir. Kaygı adeta en süper gücüdür de diyebiliriz gençlerimize. Bizim hayatta kalmamızı sağlayan makul miktarda kaygı. E, kaygı olmaksızın karşıdan karşıya bile geçerken hayatta kalamayız. Makul miktarda bir kaygıya demek ki ihtiyacımız var ve çok güzel işlevsel bir şey. O nedenledir ki bedenimizin savaş ya da kaç tepkileri dediğimiz o kalp atışının hızlanması, tansiyonun yükselmesi bunların hepsi insan bedenini gerçek tehlike karşısında ya savaşmaya ya mücadele etmeye ya da kaçmaya hazırlamak için olan olumlu değişiklikler aslında beden kendini koruyor. Ancak bu karşıdaki olayla orantılı olmadığı zaman işte o zaman başımız derde giriyor orantısız kaygı kendi kendine zarar veriyor e, amaç sağlıklı kalmaksa sağlığı bozuyor amaç bir sınava hazırlanmak ve başarılı olmaksa e, onu olumsuz etkiliyor orta düzeyde kaygı Peki bunu nasıl sağlayabiliyoruz az önce sözünü ettiğimiz başa çıkma yolları kaygıyla e, her zaman pek çok kişi de işe yaramış tekniklerdir. Online küçücük çalışma süreleriyle e, ne öğrendiklerini birbirine anlatarak karşı tarafın kontrol etmesi bunun iki etkisi olacaktır. Hem birbirlerini özlemiştir çocuklarımız e, böyle bir e, görüşme olanağı çalışma zamanından feda etmek sizin hem de bir diğer insana yardım etmenin hazı. Arkadaşlar arası güzel bir paylaşımda inanıyorum ki kaygılarını olumlu yönde, işlevsel yöne çevirecektir, azaltacaktır. Evet. E, hocam, ortalama uyku düzeni ne olmalıdır? Ben arkadaşlar çok fazla sorular yöneltiyor. Bir yandan onları da not alıyorum. E, atlamadan sormak ediyorum. Ortalama uyku düzeniyle ilgili ne söylersek? E... Aslında literatürde her ne kadar 6-8 saatlerden söz eden bir takım kaynaklar varsa da kişiseldir. Uyku ihtiyacı çok kişisel bir farklılıkların görüldüğü bir alandır. O yüzden kişi kendi ihtiyacını bilerek yeterli düzeyde, tabii ki bu asla 24 saat değildir, evet kişiseldir ama makul sınırlar içerisinde kişisel farklılıkları dikkate almak, önemlidir. Kendi ihtiyacına göre ayarlamalıdır kişi. Yeterli uykuyu ve bunu sürekli eksiltmemek de çok önemlidir. Uzun dönemde e, verimliliği azaltır ve başarısızlığa yol açabilir. Uyku da planınızın bir parçası olmalıdır. Evet. E, hocam. Şimdi öğrenciler biliyorsunuz içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı ÖSYM'nin de almış olduğu önlemlerden ötürü sınava maskeyle gidecekler. Sınav alanına maskeyle gelecekler zaten seyrekleştirilmiş sınıflarda salonlarda sınava alınacaklar. Dün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca açıkladı maskeyle gidip oturacaklar sıralarına. Sanıyorum sınav esnasında maske çıkartmak serbest olabilecek ama tabii ki bilim kurulu o güne kadar kararlı değiştirme bunu hastalığında, salgınında seyri belirleyecek. Maskeyle sınava gireceklerini bilmek öğrencilerde bir stres yağattı. Şu anda arkadaşlarım da onu soruyor zaten. Ee, bunun için ben duyduğum bu stres için ne yapmalıyım, bu stresle nasıl başa çıkmalıyım diye soruyorum. Ee, aslında evet belirsiz yeni durumlar doğal olarak her insanda e, bir güçlük olarak algılanıyor ilk anda. E, ancak şöyle düşünelim, evet bu değişik bir durum. Farklı bir durum ancak bu sınavda bir sıralama sınavı demek ki hepsi aynı koşullarda bir sıralama için yarışıyor olacaklar o kadar fazla etkili olmayacağına inanıyorum ben maskeli ya da maskesiz yapıyor olmalarının ve dediğiniz gibi o güne kadar belki de değişik kurallarda söz konusu olabilecektir. Ee, ve daha önce sözünü ettiğimiz rahatlama teknikleri, gevşeme teknikleri, nefes egzersizleri burada da yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. E, çok önemli bir konu vardır. E, hayatımızda olup biten şeyleri e, aslında ne olduğundan ziyade insanların bunu nasıl anlamlandırdığı, nasıl yorumladığı önemlidir. O yüzden Özellikle bir amaca yönelik bir şeyler yapmaya çalıştıkları bu dönemde e, olumsuz yorumları akıllarından uzak tutmalarını önemli, öneriyorum. Buna rağmen başarmanın e, keyfini getirir zorluklar uzun vadede böyle düşünerek rahatlamalarını öneriyorum. Hocam bir arkadaşımız kendisini yapabileceğini o kadar inandırmış ki sıfır kaygı hissediyormuş. Dolayısıyla test çözmek içinden hiç gelmiyormuş. E tabi siz daha az önce belirttiniz. Kaygının olmaması da aslında bir tehlikeye sokacak bir durumdur. Kaygı hissetmesi için ne yapmalıyız? <gülüyor> e, e, o kadar iz bir şey yapmayalım. Eminim çocuğumuz e, bir ara ihtiyacı duyduğu içinde böyle hissediyor olabilir, küçük tekrarları duyabilir, belki gerçekten her şeyi öğrendiğini düşünüyordur. E bir kontrol etsin bakalım, sahiden zannettiği kadar hatırlıyor mu? Bir dönüp bakıversin ya da daha az öğrenmiş olduğunu düşünen arkadaşlarına, Öğretmeyi denesin, çeşitli tekniklerle birilerine yardım etme hazını yaşamış olur. Hem de kendi son zamanda yapılması gereken tekrarlarını kaybetmemiş olur. Elden geleni yapıyor olmak önemlidir bu gibi durumlarda. Elimden geleni yaptım diyebiliyorsa kişi sonra olacaklar ne olursa iyi başa çıkılır ve iyi karşılanır. Bunu akılda tutmak önemli. Şimdi bir saniye arkadaşımız maskeyle ilgili yorum yapınca e, astım hastası olduğunu söylemiş. Arkadaşım sanıyorum astım hastaları için e, bir düzenleme gelecektir. Açıklama yapılacağı yönünde duyumlar var çünkü. Biz de hani sizlerle birlikte duyacağız. Onu da bekleyelim. Muhakkak bir düzenleme olacaktır diye düşünüyorum. O soruyu es geçmemiş olalım. Hocam peki ben şunu e, sormak istiyorum size. Zamanı verimli kullanmak dediğimiz şey nedir? Biz ne yaptığımız zaman, zamanımızı verimli kullanmış oluruz? Ee, aslında zaman planlamasıyla iç içedir e, ilgi teratürde de zamanı nasıl verimli kullanabiliyoruz? Ya da en işlevsel şekilde zamanımızı nasıl yönetebiliyoruz? Ee, örneğin çalışılacak bütün materyal varsa, bir sınavdan konuşuyoruz, şu anda sınava yönelik zaman yönetiminden konuşuyorsak, e, bu materyalin e, aynı klasörde, ulaşılır bir yerde toplanması zaman yönetimi sağlayacaktır. E, bunun yanı sıra araya küçük molalar tam çalışma zamanını kaybettiriyor gibi görünse de aslında zamanı daha iyi yönetmeyi, sağlayacaktır, verimliliği artıracaktır. Her bireyin öğrenme tarzı farklıdır. Kişinin kendi öğrenme tarzına uygun planlar yapması, zamanını verimli kullanmak açısından çok, çok önemli ve e, biz gibi daha önce de çalışmanın e, öğrenme ile sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakmak da doğru yönetiliyor mu bu zaman e, çünkü kim, kim, çocuğumuz çı, e, mola vermek sizin çalışmaya kendin zorlar belki de böylesi çalışmanın öğrenme ile sonuçlanmadığını görmesini ihtiyaç var. Araya molalar zamanın önemini anlaması için. Ee, pandemi döneminde özellikle zaman yönetimi, düzenli yemeklerini da içermeli, çalışma zamanının yanı sıra düzenli hareket zamanlarını da içermeli ve diyelim ki öğrenciler Gençinin motivasyonu bir sebepten ya da ruh hali düştü, olumsuzlaştı. Kalkıp hoşuna giden bir müzik eşliğinde iki dakika bir kültür fizik hareketi yapmak veya dansmek. Bunu arkadaşlarıyla online olarak da iki dakika bazen çalışılan konu zor gelir. Bunu zaman çalışma zamanı ama çalışmak isteyen bağlansın arkadaşlar. Böyle teknikler gençlerin bazen çok, çok işine yarıyor. Bunu bir oyun gibi, bir tiyatro gibi e, çeşitli kılıklara sokarak o konuyu birbirlerine anlatmaları bazen hem eğlenmelerini hem ruh halı ruh hali bulaşması olumlu hali bulaşıcıdır. Birbirlerine olumlu ruh halini öğrenmeye deverek çeşitli zaman yönetimi tleri bulup bizlerle paylaşıyor. Yaratıcı taktiklerle gereken planlamayı yapabilene inanıyorum ben. Ses evet. e, arkadan geliyor bağlantısına göre ben o yüzden de, e, biraz durdum dinledim sizi. Ee, soruyu ben tekrar e, yenilemek istiyorum hocam. Ee, arkadaşım dedi ki son iki, iki hafta kala ben yeniden e, denemeleri çözmeye yoğunlaşmalı mıyım? Yani daha doğrusu e, devam etsin mi son iki hafta kala deneme çözmeye? Aslında bu kişisel... E... Denememi çözecek yoksa konuları şöyle bir tekrar mı edecek? Öğrenci kendinin neye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa o yönde kendini desteklemeye devam etmesi her zaman işe yaramaktadır. Hani iki hafta kaldı, bir hafta kaldı hiç kapak açmayalım çok doğru değil diye düşünüyorum. İlgili literatürde tekrarın faydasını söylüyor ama kendilerini hasta edercesine değil, düzgün, mantıklı, sağlıklarını da koruyan bir plan dahilinde konuları taze tutmaya devam etmeleri tavsiye olunur. Evet. Ee, hocam şimdi öğrenmek, bilmek gibi kavramlarda da tamamız. Siz anlattığınız zaman çok güzel motive doluyoruz. Tamam diyoruz, uygulayacağız bunu veya ben bunu zaten biliyordum diyoruz ee, ama işte bir ikna süreci var ki onu nasıl sağlarız hocam? Harekete geçme motivasyonu nasıl sağlanır? Her insanın motivasyonunun zaman zaman azalması doğaldır. Bir kere bunu da kabul etmeliyiz. Sürekli tek bir hedefe odaklanıp mükemmel bir şekilde orada çalışmak gibi bir mükemmel insan yok dünya üzerinde. Kendinizi çok zorladıkça da bunun ters tepdiğini görüyorsunuz zaten. Bu halinde e, olumsuz yöntemiz ve de e, ana odaklanmak. Ama ana odaklanmak çok yanlış anlaşılan bir kavramdır. Sürekli eğlenmek anlamına gelmez. E, bu anın gerekliliği nedir? Yaklaşan sınava hazırlanmak. Sınav... Sınav gününün gerekliliği nedir? E, mümkün olduğunca çok soru çözmek. Çıktıktan sonra kaygı yaşamak istiyorsam kendime izin vereceğim diye hatırlatmak bile işe yaramaktadır. E, bunun gibi, evet şu anda çalışması gerekiyor ama içinden gelmiyor. E, i̇ki dakikalığına hoşuna giden bir müzik koyup yerinden fırlasın öğrencimiz. iki dakika bir e, dans etsin, egzersiz yapsın, bir şey yapsın, dönüp ya da iki dakikalığına bütün gün e, online kalıp sohbet ederek değil güvendiği biriyle bu duygularını paylaşsın yenilenmiş olarak dönüp tekrar e, hedeflerine yönelik çalışması mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Kendine neden bunu yapması gerektiğini hatırlatmak motivasyonu e, tetiklemenin çok önemli yolundan biri. Hedeflerinizi yazıp sağa sola yapıştırmak Bazen yetişkinlere e, komik gibi gelse de yetişkinlerde bile işe yarayan bir yöntemdir. Hedeflerimizi yazılı olarak gözümüzün önünde görmek ya da en azından aklımızdan geçirmek bizim motivasyonumuzu tetikleyecektir diye düşünüyorum. Evet, sanki hiçbir şey yapamayacakmışım gibi, başarılı olamayacakmışım gibi geliyor. Öyle hissediyorum, çevremden de çok fazla baskı var. Ee, ne yapmalıyım bununla ilgili diye soruyor öğrenci arkadaşım. Bir kere çevre için çalışıyorsak zaten bu başlangıçta bizim moralimizi bozar. Böyle bir düşünce içinde olmak. Bunun yerine kendi geleceğiniz için bir şey yapmayı seçmiş olmak. Bunu düşünmek, bunu kendinize hatırlatmak önemli. Baskılar, öte yandan şöyle yorumlayabiliriz. Daha önce de söyledik. Olayları nasıl yorumladığımız, bizim o konuda ne hissedeceğimizi ve nasıl e, davranacağımızı etkiler. Aynı olay başımıza geldiğinde, küçük bir örnek verecek olursak, diyelim ki sokakta yürürken bir sevdiğiniz bir arkadaşımız size selam vermeden geçti. Olay aynı Hı -hı. olay. Ama bunu yorumlama biçiminize göre çok mutsuz olabilirsiniz. Bana küstü galiba diye yorumlarsanız ya da görmeden geçti, acele vardı diye yorumlayabilirsiniz. O zaman moodunuz, duygularınız olumsuz, etkilenmez. Olay aynıdır ama yorumlama biçimimiz bizim ruh halimizi ve davranışımızı, belki de sonradan o kişiye küsüp küsümeyeceğinizi gençlerde e, e, özellikle e, etkileyebiliyor yorumlama. Aynı olayda. Bunun gibi Çevredeki kişilerin size e, hakkında ya da işte daha çok çalışma hakkında baskılarını gelin şöyle düşünelim. ben seviyor, önemli ki geleceğim için benden bile kaygılılar. Evet sen yöntemleri baskıya dönüşebiliyor. Beni üzebiliyor ama aslında niyetlerinin iyi olduğunu biliyorum. Ama onlar psikolog değil, öğretmen değil. Yani doğru yöntemle beni motive motive etmeyi bilmeselerler de hayatımda beni motive etmeye çalışacak birilerine sahip diye düşünmek eminim e, yorum farkından dolayı onları rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, arkadaşlar e, güzel yorumlarınızı ve sorularınızı da görüyorum bu arada. Henüz AYT çalışmaya başlamadım. İşte son bir ay kala çalışsam tıp fakültesini kazanır mıyım diyor arkadaşım biri. Evet kazanırsın ama bir sene sonra kazanırsın diyelim. Şimdiden itibaren çalışmaya başlarsan. Ee, size şu soruyu yöneltmek istiyorum hocam. Zihnimizi üstesinden geleceğim başaracağım son derece motive olmuşum buna hazırım şeklinde nasıl ikna ederiz hocam bu cümleleri Aslında tam olarak ilaki Hani en iyisini ben yapacağım gibi ya da illaki başaracağım gibi değil de başarmak için elimden geleni yapıyorum gibi düşünmek. Hmm. E, bu konuya çaba göstermemin e, geleceğim için önemli olduğuna inanıyorum gibi e, ve başardıklarınızı da kendinize hatırlarak geçmişte başardığınız çabanızın karşılığını aldığınız zamanları da kendine hatırlatarak e, kendi kendini motive etmesi mümkündür. Evet. Elimden geleni yaptım diyebilmek çok sihirli bir cümledir. Sonuç olursa olsun başa çıkmayı kolaylaştıracak bir yaklaşımdır. Gerçekten var olan koşullar içerisinde elinizden geleni yapmayı planlamak ve yapmaya çalışmak en önemlisi budur. Hayatta her insanın elinden bir şey gelmeyecek durum da başına karşısına çıkabilmektedir önemli olan elimizden gelenleri odaklanmak ve onu mümkün olduğunca en iyi biçimde hazır biçimde karşılamaktır elimizden gelen her şeyi yapıyorum olmaktır diyelim Evet siz geriden geldiği için hocam siz aslında cümlenizi bitirdiniz beni bekliyorsunuz ama sesin, ben de cümlelerinizin bitmesini bekliyorum o yüzden duraksama oldu. Yani dünya değişiyor meslekler seçimler de değişebilecek. Kendisi fizyoterapist olmak istiyordu. Ailesi de içinde bulunduğu bu dönemi değerlendirerek ziraat mühendisi olması gerektiğini söylemiş. Onun da kafası karıştı tabi haliyle. Ee, siz bir psikolog olarak bu kafa karışıklığına nasıl yorumlarsınız ve ona nasıl e, yol gösterirsiniz hocam? Az önce de söylemeye çalıştığımız e, büyüklerden gelen öğütler önemli. Bir o kadar önemli olan konuda e, gencinin kendi duygularını, duygularını ve isteklerini için önemli. Bunu, e, paylaşması açık ve neçması önemli. E, i̇stemesi yapıyor kendini ...olmaması önemli. Ee, popüler meslekleri... ...bazen birkaç yıl içinde de... ...değişikliğe uğramaktadır. O yüzden gerçekte yapmak istikleri... ...yaparken mutlu olacaklarına... ...ve verimli, faydalı... ...olacaklarına inandıkları... ...meslekleri seçi yönünde... ...ben bir psikolog olarak... ...bunu öneriyorum. Açık ve net biçimde... ...kendi dileklerini... ...paylaşsınlar büyükleriyle... ...ve düşünsünler birlikte... Ee, ...bir şeylere karar vermesinler diye öneriyorum. Hocam son sorumu sorup ondan sonra teşekkür etmek istiyorum size. Zaman yönetimi elbette sadece sınav hazırlık sürecinde olan öğrenciler için geçerli bir kavram değil. Çünkü o sürece dahil olan öğrencilerin paydaşları oluyor. Başta öğretmenleri ve evdeki süreci yöneten velileri. Siz onlar için hocam bu rolü istenenler için neler söylemek istersiniz? Ne tavsiye edersiniz? Zaman yönetimi elbette özellikle böyle sıra dışı bir zaman yaşadığımız bir pandemi döneminde bütün büyükler, büyüler, öğretmenler herkes için önemli bir konu halini alıyor. Aslıda günü sanki işe gidiyormuş gibi bir belli bir şekilde anlamak, yemek zamanları, mola molazamalı yapılması gerekli işler asla bitmiyor. Sizler gibi evde çalışan kişilerin zaten bir organizedir. Böyle olmayanlarında plansız parçalarını en azından günlerinin mümkün olduğu önce tabii ki çok strese sokacak bir Planla, çok sıkı bir plan yapmıyoruz küçük esnekliklere en bir plançımından söz ediyoruz e, saatiyi e, okumayı ne sığdırma ve bunu en önemlisi de kapalı kalınan bir süre olarak değil de evde zamti olarak e, olumlayarak e, felaketleşirmeden bu dönemi yaşamak, kendimizi belki de uzun süredir yapamadığımız şeylere eğer çok programlı ve dolu bir vaktiniz varsa tabii ki kendinizi etre şeyler için zorlamayınız ama küçük, küçük zamanlarınız varsa bunları daha da kendinizi zenginleştirmeye e, ayırmak bu şekilde esnek bir planlama ile e, günleri geçirmek ve sağlıklı bir şekilde fırsata dönüştürmek dönemi bu farklı dönemi örneğin bu dönemi zorlu bir dönem değil farklı bir dönem diye nitelemek aklımızın içinde bizim ruh halimizi de o tarafta tutmaya yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Hepimiz için. Gerek öğrencilerimiz, çocuklarımız için gerekse hocalarımız, velilerimiz ve diğer herkes için e, böyle olumlu zamanlar ve iyi zamanlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli katkılarınız için, bizlere verdiğiniz bilgiler için. Misafir arkadaşlarıma, üniversiteye hazırlanan genç arkadaşlarıma ve onların öğretmenlerine de yayınımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Evet. Yayınımızı Instagram TV'de iki kısımlı olarak görebileceksiniz. Profilimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hocam e, yeniden koptunuz e, yayını bitirmek durumundayım. Heh, tekrar geldi. Çok teşekkür ediyorum hocam yayınımızın sonuna geldi. Katılımlarınız için sağ olun. İyi günler. Herkese sevgiler. İyi günler, iyi günler.